Türkiye'de kadın girişimciliği hangi noktada? Geçenlerde e, Sayın Hisar Cokluoğlu'nun e, birkaç ay öncesinde bir açıklamasını okumuştum. E, kadın girişimci oranı Türkiye'de arttı diye. E, arttı mı gerçekten bilemiyorum. Hani, rakamlar sanki yerinde sayıyormuş gibi geliyor bana. E, Türkiye'de kadın girişimci oranı şu anda nedir? Ve e, kadın girişimcilerin yaşadığı en önemli sorunlar neler ve neler yapılmalı?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 Bunların yeterli olmadığını, tabii bütün bunların farklı nedenlerin olduğunu da özellikle vurgulamadan geçemeyeceğim. Ama her şekil şartta kadınlar ağırlıklı bir şekilde istihdam edildikleri takdirde belli bir süre sonra yollarını girişimciliğe de e, iğme kat eden e, bir alt yapıları da var. Bunu özellikle de vurgulamak istiyorum. E, tabii ki bu bütün bu sistemde ekosistemde bizim kadın girişimcilerin e, daha yapacak e, gidecek çok yolu olduğunu e, söylemek istiyorum. Bizler kagider olarak da e açıkça söyleyeyim yüzde dörtler ilk kuruluş yılımızda yüzde dörtlerden yüzde %11 11'e kadar bir me kazanmışız 132 bin civarında kadın girişimci var ama bu dünya geneline baktığımız zaman tülen hiç de yeterli değil Dolayısıyla yapılacak çok işimizin olduğunu söylemek isterim Elbette baktığımızda hakikaten Hani arttı arttı diyoruz ama artan oran yüzde 11 Halbuki hani bu oran %11 değil de belki %50 olsaydı o zaman derdik ki ya evet hakikaten büyük adımlarla ilerliyoruz. Güzel bir gelişme var. Ama umudu kaybetmemek dediğiniz gibi elinde %11 değil Bak fark Tülay Hanım. Önemli. önemli olan toplumsal engellerin kayb kaybolması. Yani sosyal ve kültürel yargıları kırmak çok önemli. Bunun için de sizler nasıl basında ve kamuoyunda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 Aslında hani ben madde madde sizden istedim ama temel bir şeyi siz söylediniz devletlerin eşitlikçi politika yapması gerekiyor ama acaba bu eşitlik